2020 Antalya Kumluca Hacıveliler Şık Mahallesi'ndeyiz. Evet, evet. Ahmet Baynur burada evet. rekor gelişim müşterimiz. Evet. Burada e, kalyon, biber, kalyon biber. biber. Evet. serasındayız. Burada rekor gelişim kullandık. Kullandık. Ama tabii neler oldu burada? Buralara verim olarak süper verim aldık yani. Verim Hah, aldık. Aldık. E, rekor gelişim burada size kattığı nedir? Neler kattı burada? Ya meyve kalitesi olsun. Ağacın strese sokmuyor. Stresi ha. sokmadı. Evet. Şöyle gösterelim ha. tutumları. Bu kalyon Kalyoncinsiyse. Tepe sürgünleri de güzel. Güzel. Gidiyor. Evet. Ee, şey anlamında suyla ilgili. Toprağın şu... nemliliği tavla ile ilgili ne söylersin? Bu şekilde Nem salmıyor yani. Nem salmıyor. Toprak, toprak nemliliğini koruyor. Evet. Şu... Herhangi bir hastalık vesaire var mı şu an? Şu gördünüz? anda şu anda yok da yap... tek bir pas var yani. O da tek, normaldir yani. Normaldir. havadan kaynaklı. kaynak. Evet. Şöyle Hı. şuraları da gösterelim. Hı. Evet. Videomuzda ekranımızda girsin onlar. Şimdi şey olarak burada Asat yaptık mı? Yaptık. Yap, yaptık, yaptık, yaptık. Yapıyoruz şu anda yapıyoruz. zaten. Toplama şeyi geldi. Dönem olarak evet. toplama dönemi gelmiş. Evet efendim. Şöyle ekranda Bunu... izliyorsunuz. Evet efendim. Ee, şey Ahmet Bey'in gösterdiği gibi. Şöyle şuraya da gösterelim. Şurada bir tane Kılıçık. Güzel bir şey var onu da gösterelim gel. Yani toplanmış bir biber üzerinde. Şöyle bir verim. Evet efendim. Şöyle. Neydi bu? Bu Kılçık, Kılçık, evet, Kılçık sivri. Gördüğünüz gibi yemek Bu araya evet. Abi, bu Ye, yemek, yemeklik, yemeklik Evet. Bu şekilde şöyle bir yere gösterelim. Ama tabii bu arada kapya gibi şeyler de var. var Bilişik. Yemek için ya yani. yemeklik kap Kendinize kadar evet, yapmışsınız. Evet. şu tepe şöyle gözüküyor. Şurayı da gösterelim. Şöyle çiçeğimiz. Çiçek tutumuyla bir de. Evet, evet. Gayet net görünüyor. Ee, ama tabii sonuç itibariyle rekor gelişimden memnunsunuz. Memnun, Allah razı olsun. Ee, domatesinizde de evet, denediniz. Denedim. Burada e, biberde bulandık. Kullandım. Tavsiye eder misiniz? Kumbucalılara öncelikle. Şifçilerimize tavsiye ederim. Yani Türkiye'deki piş, şöyle pişman. ekranımıza bakarsak e, piş, pişman olmazlar yani. Pişman olmazlar. Ha, olmazlar yani. Paranın yedikleri paranın karşılığını, karşılığını Allah Allah'a alırlar, alırlar evet, diyorsunuz. Ee, Yarıya da dikeceğim ben kullanacağım yani. Yarıya da kullanacağım biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Allah razı olsun. Buradan bütün evet. Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ ol. Allah razı olsun.